Burada, içi tamamen pembeyle boyanmış bir altıgen var. Bu, bir tam demektir. Bir tam diyorum çünkü bütün şekil tamamen boyanmış. Şimdi videoyu durdurmanızı ve diğer altıgenlerin hangilerinin 2 bölü 3'ünün boyalı olduğunu bulmanızı istiyorum. Tekrar ediyorum, 2 bölü 3'ü boyalı olan altıgenleri bulmaya çalışacağız. Evet, biliyorum siz soruyu çözdünüz. Şimdi de birlikte üzerinden geçelim. 1 bölü 3, yani bir bütünün 3'te birini gözünüzde canlandırmaya çalışın. Hatta bu soruda bizden 2 bölü 3'ünü bulmamız isteniyor. Öncelikle bir şeyin 3 eşit parçaya bölündüğünü hayal etmelisiniz. Buraya bir altıgen çizelim. Elimden geldiği kadar iyi çizmeye çalışıyorum ama sanırım biraz zor olacak. Eh, idare eder. Şimdi de bunu 3 eşit parçaya bölelim. Bu, merkezi olsun. Bu birinci parça, bu ikinci ve bu da üçüncü eşit parça. 1, 2 ve 3. Çizdiğim şekil size de bir küpü hatırlattı, öyle değil mi? Ama amacım bu değildi, olsun. Altı gene geri dönelim. Evet, bu parçaların her biri, birer 1 bölü 3'tür. Yani 3'te 1. Bu, 1, 1 bölü 3, bu da ve bu da 1 bölü 3. Peki bizden ne isteniyordu? 2 bölü 3. O halde bu eşit parçaların ikisini almamız gerekiyor. Yazıları silelim. Birinci parçayı boyuyorum ve ikinci parçayı da boyuyorum. Ve böylece çizdiğim bu altıgenin 2 bölü 3'ü boyanmış oluyor. Diğer altıgenlere baktığımızda her birinin, 1, 2, 3, 4, 5, 6 eşit parçaya ayrıldığını görebilirsiniz. Yani, bu çizdiğim 6 gene pek de benzemiyorlar. Bu, 3 eşit parçaya bölündü, diğerinde ise 6 parça var. Peki, şimdi en önemli soruyu soruyorum. 6 parçanın, 2 bölü 3'ünün boyalı olması için, kaç tanesinin boyanmış olması gerekir? Cevabı bilmiyorsanız sakın endişelenmeyin. Yapmamız gereken tek şey, bu çizdiğim altıgeni bir daha çizmek ve bu sefer altı eşit parçaya ayırmak. Nasıl mı? Bu üç parçanın her birini iki eşit parçaya daha ayırarak, işte böyle. Bakın, iki eşit parçaya ayrıldı. Bunu da ve bunu da. Üç eşit parça vardı, her birini iki eşit parçaya ayırdık ve toplam altı eşit parçamız oldu. 6 parçanın kaç tanesini boyarsak, yani kaç tane 1 bölü 6 boyarsak, tüm şeklin 2 bölü 3'ü boyanmış olur? Gelin taralı alanları sayalım. 1, 2, 3 ve 4. O halde 4 bölü 6, 2 bölü 3'e eşittir diyebiliriz. Ve bundan yola çıkarak, bu altıgenlerden 4 parçası boyalı olanları bulursak, 2 bölü 3'ü boyalı olan altıgenleri belirlemiş oluruz. Kolay değil mi? Hadi, tek tek bakalım. Başka bir renk kullanalım. Evet, 1, 2, 3, 4 parçası boyalı. 6 parçanın 4'ü boyalı. Bu, 4 bölü 6'sı yani 2 bölü 3'ü boyalı demek oluyor. İşaretleyelim. Buna bakalım. Sadece 2 parçası boyalı. Yani, 2 bölü 6'sı boyalı. Ama... 2 bölü 3'ünün boyalı olmasını istediğimiz için, bu altıgen işimize yaramayacak. Bu altıgende, 1, 2, 3, 4 parça boyalı. Altıda 4'ü boyalı. Ha, bu da oluyor. Son altıgende ise boyalı 1, 2, 3, 4 parçalar. O halde, bunun da 4 bölü 6'sı, yani 2 bölü 3'ü boyalıdır diyebiliriz. Ve bitti! İşte bu kadar.